19-25 Aralık haftası sevgili takipçilerim, güzel takipçilerim, güzel bir hafta. Ağz tadında mutluluk getirsin diyorum. Evet bu hafta birçok enerjinin fazlasıyla değişeceğini unutmamamız gerekiyor. Güzellikleri, şifaları dileyerek iyi şeyleri kabul etmeyi öğrenmemiz lazım. Sevgili koçlar. 20 Aralık'ta Şüket Koç burcuna geçişini yapacak. 5 ay boyunca planladığınız sistematik kararlarınızla alakalı doğru döngüleri görmek için çok doğru bir serüvene geçiş yapıyorsunuz. Yani yeni anlaşmak istediğiniz, fırsatlar yakaladığınız birçok nokta ve ilişkilerinizle ilgili de yaşadığınız krizleri, Görmek adına güzellikler gelecek. O yüzden daha kendinizi bilerek hareket etmenizi, hedefleriniz için çok doğru bir haftanın başlangıcı ve 5 ay boyunca bu süreç size artı evreler getirecek korkmanıza gerek yok. 22 Aralık'ta maddi konularla ilgili noktamızı planlayacağız. Yani Güneş Oğlak Burcu seyrine devam edecek ve bu seyir artık sizin planladığınız paranız, kriz yaşadığınız yöneticiler, kendinizi güvensiz hissettiğiniz noktaları daha rahat bir şekilde görmenize yardımcı olacak. 23 Aralık'ta Oğlak Yeni Ay'ı eğitim, kariyer, yurt dışı, yurt dışı ile ilgili planladığınız ya da çocuklarınızla alakalı plan program yaptığınız konularda daha bilinçli ve aile düzeninizi daha rahat ettirmek adına çok daha fırsatlar yakalanacak. Kurumsal bir alandaysanız şansın gökyüzünde sizi güzel bir kucaklaması ve beklenti içerisinde olduğunuz konum değişimi ya da beklentilerinizin yavaş yavaş ilerleyeceği ama sağlam yol alacağınıza gösteriyor. Kendi iş ya da ortaklı iş kapılarınızla alakalı yurt dışı ile ilgili beklediğiniz, sonuçlanmasını istediğiniz birçok nokta aksilik gibi gözükse, çünkü unutmayın Mars Retrosu hareket ediyor, evraklar, iletişim ve yaşadığımız krizlerde aksilik gibi gözükse eninde sonunda Ocak 15 itibariyle bunların sevincini daha rahat bir şekilde tadacaksınız. Aile içerisinde miras, vergi, ödeme, borçlarla ilgili bu hafta can sıkıcı gündemimiz olabilir. Çözemediğimiz konular, yapmamız gereken noktalar gözümüzü dört açmamız lazım. Hep ertelediğiniz şeyler artık ertelenmemesi gerektiğini uyarıyor. Bu ara sanata merakınız olabilir, yaratıcılığınız daha ön planda olabilir. Bunları keşfedeceksiniz. Farklı kurslar, farklı enerjiler size farklı bir renk katacak. Yani siz kendinizi bulmak için adımlarınızı yapabilirsiniz. Yavaş yavaş kendi kimliğinizi oturtacaksınız ve bu beş ay içerisinde de hedeflediğiniz birçok şey size bayağı bir uzun soluklu yatırımlarının altyapısını oturtacak. Satmaya çalıştığımız son beş aydır kriz içerisinde olduğumuz ortaklı mal için doğru bir anlaşma gerçekleşecek ve satış evresi aydınlığa kavuşacak. Devlet, devlette bağlantılı iş konularınızla alakalı. Yaşadığınız krizler biraz daha görmeniz gerekiyor. Görmediğiniz ve uzun süredir hep olacak diye beklediğiniz şeylerin uçu, uçu açık. Ve bu yüzden de hayallere aitsiniz. Artık uç evresi bitiyor. Siz adımlarınızı başlatmanız lazım. Konumunuz da değişim. Beklenti içerisinde olduğunuz noktalarda mücadele haftanız var. Yani pat diye kimse sizi yükseltmeyecek. Ya da al kardeş bu masa senin demeyecek. O yüzden bilinçli, kendinize ait bilinçleri bilginizi öne koymanız lazım. Yarın bıraktığınız konularınızla alakalı. Eğitim temponuza da karar vermeniz lazım. Yeni ev taşınmak, yeni bir noktaya geçmek için bu hafta hem araştırma içerisinde olacaksınız hem de gerçekleri görerek yuvamıza ait eksik gördüğümüz e, sevgiyi, duyguyu yansıtacağımız bir hafta. O yüzden yeni bir ilişkiyi, ilişkimizde tazelenmek, bize ait süreçleri daha rahat yakalayacaksınız. Çalışan çiftler arasında gerçekten geçmişle ilgili yaşadığımız aile krizleri tekrar gündemimize gelecek ve artık bu yorgunluk, bu ilişkilerin, isteksizlik karı koca hayatımıza da yansıyor. Uzun süredir evliliği ters giden sevgili koçlar için Doğru adımlarla birbirinize hoşçakal demeyi öğrenmeniz lazım. Buradaki düzende her iki tarafta sözlü şiddetli ve mutsuz enerjidesiniz. Artık görüp bu dengeyi oturtmanız lazım. Eğitim konusu olan sevgili gençler için duygusal yönünüz daha yoğun. Ama başarı ve hırsa enerjiniz ve algınızda değişimler yaşadınız. Bunları toparlayarak kendi başarınıza odaklanacaksınız. Yurt dışı yabancı dil eğitimleriniz ya da edebi konuda, edebiyat konusunda kendi merak ettiğiniz noktaları daha sağlam adına, adımlarla İlişki konusunda acı çekenler ve hala geçmişle ilgili yaşadığınız konuları tekrar tekrar anılar tazeleniyor. Anılar tazelendikçe siz kriz yaşıyorsunuz. Yepyeni enerjiler de var. Artık sağlam, sizi mutlu edecek başlangıçlar için ne bekliyorsunuz? Bu konuda da bir ilişki terapisi ya da kendinizi mutlu edecek dengeleri görmeniz lazım diyorum dedim biri. Araç satımı ya da araçla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz konular aralık sonu itibariyle daha netliğe kavuşacak. Acele etmeyin ama unutmayın ki aracınızla ilgili bakımlarımız var. Bunları tazelememiz lazım. Ev hanımları için özellikle bu ara dinlenmek, ruhunuzu iyileştirmek, hatta eşinizle aranızdaki soğuk rüzgarları daha rahat bir şekilde aşmaya çalışıyorsunuz. Eşinizin de dengesizlikleri var. Hak veriyorum ama siz birbirinize ait dengeleri çoktan kaybettiniz. O yüzden birbirinizle usulca konuşarak, sakince yuvanızı ve çocuklarımızla olan enerjimizi düzeltmemiz lazım. Boşanma fikri olanlarda kesik, kesinlikle radikal karar var. Geçmişe yönelik iş mahkemeniz, işle ilgili yaşadığınız krizler bu hafta daha yoğun olabilir. Bilginiz olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle e, migren ve baş ağrılarımız ve sünsüde vuran dengelerimizi yıpratabilir. Boyun ağrımızda yastık değişimini gösteriyor. Bir an önce yatağınızı ve yastığınızı değiştirin. Hoşçakalın. Sevgili Boğalar abone olmayı, yorum yapmayı. Galiba spam yiyoruz devamlı. Youtube'umuzda bol bol yorum yazarsanız çok sevinirim. Çünkü e, izlenmelerimiz azalmaya başladı. Bu da spamla alakalı, şikayetlerle alakalıymış. Neden şikayetler var onu da bilmiyorum. Neyse. Sevgili boğalar, özellikle 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna ortaklık konularımız, ortak işlerimiz, ortak mallarımız, ortaklıklarla alakalı çözülmesini istediğimiz yeni anlaşmalar, hakkımız olan, hakkımızla alakalı verilmesi gereken noktalarda gerçek öçü göreceğiz. O yüzden temkinli, mantıklı ve ses tonunuzu yukarı çıkartmadan çözmeniz lazım. Çünkü Mars retrosu da hala hayatımızda devam ediyor. Bu bu evrede zarar görmenizi istemiyorum. 20 Aralık'ta mesela e, Güneş oğlak burcuna geçerken sigorta unuttuğunuz noktalar size sıkıntı verecek iş evraklarınız mailleriniz ve ilişkiler arasında trajik konular yüz, yüz yüze kalmamıza sebep olabilir daha dikkatli bilgisayarınızı, cep telefonunuzu kullanmanızı ve notlarınızı ihmal etmemeniz gerekiyor 23 Aralık'ta e, oğlak burcunda yeni bir ay yeni bir e, ay gerçekleşecek bu sizin maddi anlamda Yenilenme, fırsat ve fırsatlarla alakalı döngü, sürpriz paralar gelmesini istediğiniz anlaşmalarla ilgili noktada sizi mutlu edecek haberler kapınızda olarak. Özellikle 22'si çok güzel şanslı bir gün değerlendirmenizi öneriyor, öneriyorum. 25'i de sizin duygusal yönünüzle alakalı hançerlenecek bir geçmiş özleminiz söz konusu olacak. Bununla da yüzleşmek için iyi bir gün, yüzleşin enerjiniz değişsin istiyorum. Evet kurumsal bir alanla ilgili yönetici krizlerimiz devam ediyor. Üst düzey değişimlerden kaynaklı bazı krizler sizi yıpratabilir. Özellikle insan kaynakları, finansalı, alım-satım sektörü ve uluslararası ticarette çalışanlar için çok yoğun bir hafta. Lütfen ve lütfen dikkatli olmanız ve geleceğiniz her toplamda da aksilikler söz konusu olacak. Daha temkinli ve daha mantıklı davranmanızı öneriyorum. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız ve iş konularınızla ilgili bazı aksiliklerle ilgili e, çözmeye çalışacağımız evraklar, belediye, ruhsat, vergi, borçlandırma dediğimiz noktalar bizi yıpratsa da onları bir düzene sokacağız. Ailemizde ceza ve de ya da ceza konuları varsa da bu hafta bunlarla ilgili büyük bir güçlenme, birbirimizle bütün cünleşme haftası olacak. Yani krizleri önlemek için birlik olacağınız bir hafta birbirimize her konuda destek olabilirsiniz. Ev satmak ya da almak konularımız için özellikle 27-28 Aralık arasında net kararlar vereceksiniz. Alım, satım, değişim konuları, taşınma konularımız daha yoğun olacak. Bunlarla ilgili bize uygun olan enerjiyi yakalayacağız. Özellikle aile içerisinde küs olduğumuz kuzenler ya da anne köklerimizle yaşadığımız maddi kaoslar biraz daha yüzleşmemize yardımcı olacak. Serbest alanda çalışıyoruz. Ekstra gelecek sürpriz anlaşmalar ve gideceğimiz her yolculuk size ayrı bir renk katacak. Eğer ki çok büyük bir kurumsalda yer değişimi bekliyorsanız Evet değişimlerle ilgili aralıktan sonra Ocak, Şubat bu konu. Ama öncelikle maaşımızla alakalı yaşadığımız krizleri düzeltmemiz lazım. Güvendiğimiz dostlar, inandığımız insanları bir gözden geçirmemiz lazım. Siz herkese kalbinizi açıyorsunuz ama sizde kimse doğru kalp açmıyor. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Çalışan çiftlerimizin arasında özellikle işinizle ilgili uzun süredir toplantılarda eksiklik siz görünmüyorsanız bu hafta daha yoğun görüneceksiniz. İşinizle alakalı noktaları daha net belirleyeceğiniz için başarı Var. Eşinizin ani seyahatleri söz konusu olabilir ama aile içerisinde yeni bir araç gündemimiz var. Hayırlı olsun diyorum. Eğer işsizseniz ve hala iş krizi yaşıyorsanız beklenmedik güzel bir dostunuzdan haber size iş kapınızı aydınlığa kavuşturacak. Ama geçmişe yönelik iş mahkememizle ilgili haberler gelecek. Bunlarla ilgili hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Sevgili gençler kendinize aşk konusunda plana tuttunuz. Evet burada hafif kumral biriyle aşk yaşıyorsunuz. Siz esmer olabilirsiniz o kumral ya da siz kumral o esmer olabilir. Bu ilişki ciddiyete ama eğitim konunuzu da zarar vermemeniz gerekiyor Bu ara yarım bıraktığınız dil eğitimi mesleki anlamda bıraktığımız yarımlıkları tamamlama haftamız olacak. Bunlara da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Aşk ve e, özellikle iş ortamında beğendiğiniz birinin size ilgi ve alakası var. Ama e, ailenizin baskı üzerinde olduğu ilişkiler konusunda ve aile içerisinde evlenmeyi zorlayan ve artık evlenmen gerekiyor diyen takipçilerimize hayırlı kısmet enerjileriniz var. Baskı altında değil, aşk anlamında evlilik yapacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara koltuk değişimi ya da e, çalışma masanızla alakalı yenilikler yapmak istiyorsunuz. Bu da size olumlu. Uzun süredir ilişkisiyle ilgili kafasınızda karışıklık, iletişimde bazı gerginlikler söz konusu olabilir karşı tarafı dinlemeden ani karar verip ilişkiyi zedelemememiz gerekiyor. Özellikle ilişki konusunda 27-28 Aralık daha şanslı olacağınız ve bu konularda konuşmalarınızı yaparsanız sevineceğimi gösteriyorum. Ve sevgili ev hanımları parasal evrede işinizin yaşattığı krizler biraz sizi yıpratıyor ve sorumsuz olması sizi tam anlamıyla basıyor. Ama şu diyor yani 22 Aralık'ta Güneş-Oğlak Burcu seyrine devam ederken siz de sağlamlıkları ve var olan enerji ve parasal noktada kendini İzaret miraslı konularımız gündeme gelecek. Para anlamında da daha rahat iletişim sağlayacağız. Özellikle çocuklarımızla alakalı yaşadığımız, göremediğimiz konuları bu hafta net bir şekilde göreceğiz. Eğer ki boşanmak istiyorsanız da biraz acele ediyorsunuz. Sakin kararlar vermeniz lazım çocuklarınızla ilgili. Evet aşk enerjisi gökyüzü fazlasıyla renk katıyor. Siz doğru insanla buluşmayı Rabbimden isteyin diyorum. Sağlık olarak göz kontrolümüz. E, alerjik reaksiyonlarımız olabilir. Özellikle son zamanlarda e, besinle alakalı zehirlenmelere Dikkat edin. Hoşçakalın efendim. Sevgili takipçilerim, güzel ailem. Rica ediyorum bu hafta bol bol yorum yaparsanız bir spam YouTube duyuyorum. 2 haftadır, 3 haftadır düşüşler çok fazla oldu. Çok şikayet almışlar. Kıskan, kıskanıyorlar beni. Bol yorum yaparsanız çok sevinirim. Hem sizin için yoksa pes edeceğim artık. Bıktım yani, bıktırdılar beni. Ve evet, sevgili ikizler, özellikle 20, -20 Aralık'ta gerçekleşecek Şüpiter Koç geçişi. Ee, özellikle yapmak istediğimiz iş yeni iş anlaşmaları, yeniliklerle alakalı noktada gözümüzü dört açacağız. Bulunduğumuz noktada farkındalığınız daha çok artacak ve sorumluluklarınız, size verilecek sorumluluklar daha fazla olacak. Özellikle medya sektörü, iletişim sanat sektörü ya da daha böyle insanlarla iç içe yaşadığınız bir noktadaysanız farkındalık evremiz olacak. Daha güzel işler, daha güzel kendinizi ifade edeceğiniz reaksiyonlar var. Kendinizi doğru reaksiyon alanın, doğru bir enerjiyle, doğru bir evrede size başarılar var gözüküyor. Eğer e, 22 Aralık'ta e, şöyle söyleyeceğim. Güneş oğlak burcu ile alakalı noktada geçişini tamamlayacak. Mirasla ilgili değil de daha çok kendi geçmişiniz hesaplaşmanız gereken insanlar hakkınız ve hakla alakalı yenilen konular sizin canınızla ilgili hesaplaşma evrenizi uyarıyor. Aynı şekilde geçmiş işiniz ya da bulunduğunuz noktadaki insanların size pürüzle yarattığı sıkıntıları çözme haftanız olacak. Ve 23 Aralık'ta yeni ay Oğlak Burcu'nda e, gelişecek. Bu da sizin kazanç hesaplamalarınız, borç sisteminiz ya, ya da borçlandığımız insanlarla alakalı bağlarla ilgili sistem kuracağımızı aynı şekilde elektrik, su, doğal gaz faturalarınızla alakalı yaşanacak krizleri de uyarıyor. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ama duygusal anlamda Aile çatımızla alakalı noktada baba köklerimizden yaşanacak çok büyük krizleri ve burada amca, kuzen, hala ya da babaya ait haklarla ilgili büyük bir çatışmanın ve haksızlıkları uğramayı da gösteriyor. O yüzden siz temkinli olmanızı, doğru avukatla yol almanızı istiyorum. <gülüyor> İstedim bile. Evet e, özellikle kurumsal ya da devlet bağlantılı çalıştığınız evrelerde bazı karışık olanlar, yıl sonu telaşının verdiği karmaşıklıklar, yılın başlangıcının verdiği yeni dosyalar, toparlanma, yeni olaylar, yeni konumlar ve 2022'nin e, şirketiniz ya da bulunduğunuz noktadaki zarar ya da hesaplama evresinde tartışmaları gösteriyor. 2023'ünde telaşı hala sistemimizle alakalı noktada tam oturmadığı için gerginlikler var. İş yerinizin taşınma gibi yeni bir nokta geçmek gibi durumları gündemimize gelebilir. Bu da sizin ev sorununuzu, mesafe sorununuzu da ön plana itecektir. Eğer ki devlet ya da devletle alakalı finansal alanda alım satın ve uluslararası ticarette yer alıyorsanız bu konuda gideceğimiz seyahatlerde başarı söz konusu olacak. Gireceğimiz toplantılar olumlu gibi gözükse de sizin fevri davranışlarınız bulunduğumuz noktayı kasabilir. Dikkatli olun o da Mars'ın retro oluşu ve sizin sözlerinizin, insanlar tarafından yanlış anlaşılacağını da uyarıyor. Aman aman dikkatli konuşmalar söz konusu olsun. Eğer ki kendi işinizi, ortaklı projelerinizle alakalı noktalarda toparlanmamamız gereken ufak tefek değişiklikler yaparak iş sistemimizi daha büyütmek ama uzun süredir iş kriziniz ve hala ekonomik olarak da çözülmediğiniz noktalar varsa rica ediyorum bu konuda Biraz daha destek alarak ve ortaklı süreçlerimizi doğru yönlendirerek ya da ortak olarak sistemimizi güçlendirmemiz lazım. Çünkü arkamızda dağ gibi borçlar var. Bunları bir türlü çözemiyorsunuz. Çözemediğiniz için de odaklanma sıkıntınız var. Bir an önce bunları çözeceğiz. Sisteme koyacağız. Doğru kararlar söz konusu. Özellikle babanızın ya da aile büyüklerinizin size parasal konuda satmaya çalıştığı bir noktanın da sevincini yaşayacaksınız. Ama unutmayın ki bunu borç alıyorsunuz. Borcunuzu doğru dolar mı altın mı euro olarak belirlemeniz lazım. Çalışan çiftler arasında eşinizin hamilelik, gebelik gündemi olabilir. Ya da kendi eşinizin sağlıkla alakalı yaşadığı krizde biraz ev evremiz var. Biraz stresli olabilir. Dikkatli olun diyorum. Sevgili gençler, anne, baba iletişim sorunlarınız her geçen gün büyümeye başladı ve bu bizim eğitimimize ve onlarla aramızdaki uçurumu evreyi toparlıyor. Bir an önce gidip ailenize sarılın. Onlar sizin için çok büyük bir fedakarlık yapıyor. Siz buna inanmıyorsunuz. Evet aşk önemli ama aileniz hepsinden daha çok önemli. Lütfen ailenize sımsıkı sarılın. Duygusal olarak uzun süredir bitirmeye çalıştığınız konu artık net masaya yatacak. Yeni ilişki beklenti içerisinde olduğunuz ve hayal ettiğiniz insanla da yavaş yavaş sistemleri oturtacağız. Uzun bu soluklu ilişkilerde daha sakin ve ekonomik evreleri toparlamak adına söz nişan 2023'ün evlilik temposuna hazırlansak da mantıklı kararlar vereceğiz. Sevgili ev hanımları kendinizle alakalı noktada çok yorgunluktan çok insanların derdi çocuğunuzun eşinizin evin telaşı kendinizi biraz bu konuda yavaşlatmışsınız. Belli eğitimler alarak, belli kurslara katılarak kendinizde ön sahaya ve kendi kazancınızı oturtabilirsiniz. Bu ara eşi ölmüş ya da eşinden ayrılmış sevgili takipçilerim için güzel bir enerji var. Hem iş hem duygusal anlamda bu ara gözünüzü dört açın diyorum. Ama evli çiftlerimizin arasında da soğukluklar, geçmiş konulardan çok şu anki yaşadığımız ev, düzen ve ekonomik varlıklar kaosun verdiği gerginlikler var. Bunları bir an önce toparlamanız lazım. Yoksa ilişki boşanma telaşına doğru gidiyor. Uzun süredir boşanma fikri olan bazı çiftlerimizle tekrar ilişkiye şans verdiniz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hayalinizde taşınmak ya da yere, ev almak gibi düşünceniz varsa ocak sonuna doğru düşünün. Çünkü borçlarımız var. Bunların hepsini kapatacağız. Evimize hırsız girebilir. Bazı şeylerimiz çalınabilir. Dikkat edin. Ve özellikle son zamanlarda ııı e evimizde parke ya da banyodan kaynaklı su sızıntıları var. İhmal etmeyin efendim diyorum. <gülüyor> Sağlık olarak özellikle alerjik reaksiyonlar, sinüzit problemlerimiz olabilir. Kulak ve burun enfeksiyonlarımıza da ihmal etmeyelim. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili Aslanlar, beğenmeyi, yorum yapmayı, spanmıyor YouTube kanalımı. Destek istiyorum, bilginiz olsun. Ağır bir spanmıyoruz ama yani izlenmeler, kanalda böyle garip garip olaylar oluşuyor. Destek için bol bol yorum yapmanız lazım. Tabii ki sizin kararınız, sıkıntı etmiyorum. Sevgili Aslanlar, özellikle 22 Aralık'ta Şüpler Koç Burcu ile alakalı noktada yurt dışı seyahatlerimiz, iş gereği haberleşmeler, eğitim konularımızla alakalı fırsatlar, yeni değerlendirmek istediğiniz işinizle alakalı kendinizi daha daha savunacağınız nokta. Farklı gruplar, eğitimler alanında yer alıyorsanız daha grupsal çalışmalar, ekip arkadaşımızla aramızdaki bağla daha çevreye hitap edeceğimiz enerjilerimizin en yoğun olacak. Aynı zamanda uzun süredir beklediğiniz farklı iş kapılardan da mülakat, çağırma, yine iş haberleri size ayrı bir renk katacak diyorum. Ve unutmayın sevgili aslanlar, işsizseniz bile maddi konularda firmanızın size sunacağı ya da yeni bir firmayla anlaşmanız size her konuda destek olacağını gösteriyor. O yüzden bu dönem imkanları değerlendireceğiz. İş çevremiz, yani tesadüfen tanışacağımız insanlar, size fikir verecek insanlar sizin kariyer anlamında var olacak dengenizi güçlendirmenize yardımcı olacak. O yüzden şansınız da artacak, bereketiniz artacak, işsizseniz iş kapılarımız daha güzel oluşacak. Kendi işinizle ilgili korkularınız, kaygılarınız varsa bunları daha sağlam adımlarla. Bu da demektir ki 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu seyriyle, seyriyle birlikte siz sağlamlıkları görmek kendinizle ilgili doğru ifadeleri kullanacaksınız. 23 Aralık'ta e, oğlak yeneği gerçekleşecek. Geçmiş konularımız, geç, dikkatli olmamız lazım. Geçmiş hesaplar, geçmiş ilişkiler, geçmiş ortaklıklar, geçmiş e, iş kapılarımızla ilgili e, doğru adımlar atmanız lazım. Zararlı şikayet, şikayet konuları gündemde olabilir. Bunları da doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Evet, kurumuz. Evet, kurumsalla alakalı yeni bir haber ya da yerinizle ilgili değişmesini istediğiniz noktalarla ilgili de üst düzey yöneticilerinizin fırsatını kovalamanız lazım. Onların psikolojisini kovalamanız lazım. Güzel süreçler söz konusu, Yurt dışı, seyahatler ve oluşması ki haber beklediğiniz konularda bu ekiple siz de bu yolculuğa gideceksiniz. Farklı alanda da kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız. Devletle alakalı bağlantı, yeni bir noktaya geçmek ya da taş oran bir firmadaysanız devletle ilgili beklediğiniz konularla ilgili de size güzel anlaşmalar, güzel oluşumlar ve arkanızı destekleyecek birinin size güzel yaratacağı devlet taş orandan devlet kapınız hayırlı olsun diyor. Kendi işinizi yapıyorsanız da özellikle ve özellikle ortaklı ve ortak projelerinizle ilgili kendinizle daha adımlı, daha radikal kararlar verirseniz başarısızlık görmüyorum. Ailemize ait arazi, müteahhite girmesi gereken bina ev konularımızla ilgili de müteahhit anlaşmalarımız ve bu anlaşmalar doğrultusunda karlı bir anlaşmaya geçiş yapacağınızı da unutmamamız gerekiyor. Evet çalışan çiftlerimizin arasında eşinizin ailesi ve sizi beğenmeyen tavırları sizi fazlasıyla yoruyor ama eşiniz sizi seviyor. O yüzden eşinizin iş hayatına ve kendi iş hayatınıza bu konuda dengesizlik yaratmanızı istemiyorum. Özellikle çocuklarınızla alakalı da sürpriz başarılar satranç turnuvası olabilir basketbol olabilir. Çok yetenekli Ödüller alınacak gözüküyor. Evet sevgili gençler kendinizi geliştirmek, yenilemek e, özellikle de farkında olarak eğitim konularınızla ilgili farklı noktalardan beklediğiniz güzel haberler sizin kariyerinizde olumlu. Eğer üniversiteye girmek istiyorsanız mühendis olmak istiyorsanız ya da uluslararası ekonomi ve siyasi bilimler okumak istiyorsanız ya da siyasi hukuk evreniniz varsa gerçekten başarılı ve odaklı olacaksınız. Yeter ki sevgilinizi incitmeden. Çünkü o incittiğiniz zaman fıt fıt fıtlanıyor. Sizin odaklanma sorunuz var. Bunu çözmeniz gerekiyor diyorum. Bu arada da hem çalışan hem okuyan sevgili takipçilerim için şunu demek istiyorum. Başarı sizin aydınlığınız. Her zaman hedeflerinizi ulaştınız. Umutsuz değil başarılısınız umutlusunuz merak etmeyin diyorum. Evet sevgili gençler duygusallık anlamında da aşk renginiz fazla var. Özellikle uzun süredir ilişkiniz sevgili takipçilerim. Adını koyamadığınız noktada bitirme vakti ve kendinize yenilikler ve yıpranmama dönemi diyorum. Çünkü karşınızdaki insan sizi fazlasıyla eziyor ve yıpratıyor. O yüzden de sizin özgüven eksikliğiniz altıda aşağı düşmeye başladı. Bunu toparlamanız lazım. Uzun soluklu ilişkinizle alakalı ailevi sorunlar, ilişkiniz ya da sizin ailenizden kaynaklı gerginlikler var. Kabul edilememe ve devamlı beğenmeme sorunlarımız söz konusu olacak. Gönül almadan bu evliliği yaparsanız zarar görürsünüz. Ailenizin gönlünü almanız lazım diyorum. Bu arada da geçmişe dönük ilişkilerimiz de devamlı yazabilir, dönmek isteyebilir. Geçmişi kapatıyoruz. Yepyeni bir insan size daha hayırlı olacağı ve yakın bir yakın dostunuzun size tanıştıracağı bir ilişki size mutluluk yaratacak. O yüzden korkmanıza gerek yok diyorum. Ev hanımları, bu ara çocuklarınız ve onların eğitimi, toplantıları koşturmasından dolayı sizin kendinize vaktiniz kalmadı. Yemek yap, temizlik yap, ayrıyetten kurslarınızla alakalı marka olmak istiyorsunuz. Siz başarırsınız, sizden korkum yok. Çocuklarınız ve ev düzeniniz hayırlı. Boşanma fikri olan ve hala dengesini oturtamayan çiftler, yazı Haziran ayını beklemeye karar verdiniz. Bu sırada ilişki terapistiyle bu evliliği kurtarabilirsiniz dikkat edin diyorum. Evet ev taşınma, evle ilgili kararlarımız var ama bunu Ocak sonu Nisan başı yapacağız. Ama ailemizin yurt dışı ile ilgili ev almak ya da sizin böyle fikirleriniz varsa başvurularınız olumsuz gözükmüyor. Olumlu olacak. Merak etmenize gerek yok diyorum. Evlenmiş ayrılmış hala iş sorunu yaşayan sevgili takipçilerim için özellikle Ocak sonu Şubat itibariyle iş konularımızla ilgili iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Devam eden yasal mahkemelerinizin arkasında durmanızı öneriyorum. Sağlık olarak özellikle üreme organlarımız, göğüs ağrılarımız ve kalp, kalp ile alakalı ritim bozukluğu olabilir. Kontrol ettirin. Hoşçakalın efendim. Sevgili Başaklar abone olmayı, yorum yapmayı. Rica ediyorum spam yormuş YouTube kanalımız. Spama, spam eli engellemek için bol yorum takip etmeyi Bol yorum, Sadece bol yorum. Beğenmeniz de önemli değil. <gülüyor> Aslında beğenin ya. Emek veriyorum ya. <gülüyor> Neyse sevgili başaklar. Özellikle 20 Aralık'ta Jüpiter e, Koç e, finans konularınız, geçmişle alakalı hesaplaşmalarınız, geçmiş konularınız, geçmiş çalışma tempomuz ve köreldiğinizi hissettiğiniz ama yatırım konularında kara dönüşeceğiniz ve her yatırımın yanlış yaptığı düşündüğünüz noktalarda verimliliği temsil edecek 22 Aralık'ta oğlak artık güneşin güneş artık oğlak burcunun enerjisinde olacak güzel haberler. Kendi onurunuzla ilgili, şerefinizle ilgili yaşayacağınız onure etme dönemimiz olacak. Çocuğunuz varsa çocuğunuzla alakalı noktalarda daha kendinize emin adımlar sergileyeceksiniz. Maddi ufak tefek fırsatlar da kapınıza gelecek. 23 Aralık'ta yeni ay Oğlak Burcu'nda seyredeni tamamlayacak. Temkinli adımlarla yeni kuracağınız işler, yapacağınız anlaşmalar ve riskli alanlarda... Var olmak adına çok güzel kararlar vererek kendi yörüngenize daha sağlam ve daha planlı şekilde ilerleteceksiniz. Kurumsal bir firma ya da büyük bir firma alanında sabit bir noktada da çalışsanız haklarınız, hak noktalarınızla alakalı konuşmayı temsil ediyor. Maaşınız, yeriniz, yerinizle alakalı kendinize doğru ifade edeceksiniz. Geçmiş yaptığınız iş hatalarınızı artık yapmayacaksınız. Daha bilinçli hareket edeceksiniz. Büyük bir alanda ee, yönetim ve yöneticilerle alakalı ve asistansanız bile yöneticilerinizin size var edeceği teklifler keyifli olacak. Unutmayın, bol seyahat, bol başarı, bol odaklanma söz konusu olacağız. Ve toplantılarımızın yoğun olacağı, tamamlanması gereken evraklarla ilgili kısa süreçli her şeyi toparlamaya çalışacaksınız. Ve bu toparlama size mutluluk verir. Uzun süredir iş arayışınız ve bulunduğunuz noktada memnun olmayanlar, şu an yerinizde devam edin. Alternatif için Mart ayını görmeniz lazım. Şu an bu konu hata yapar ve bu hata sizi yıpratabilir. E, kendi işinizi yapıyorsanız... Ve bu konularda uzun süredir kendinizi ispatlayamıyorsanız biraz daha kendinizi, bilincinizi, eski enerjinizi hayal ederek işinize daha konsantre olmanızı istiyorum. Kapatmayı düşünenler doğru karar ama büyük yerimizi kapatmayı düşünüyorsanız yanlış karardır. Yurt dışı, şehir dışı ile iş yapanlar için ekstra yeni danışanlarınız, müşterileriniz ya da şirketlerle bağlantılarınız çok güçlü olacak. Kendinizi daha olgunlaştırmış olacaksınız. Kardeş, kuzenle alakalı iş bağlantılarımız varsa burada kendinizi mutlu edecek yeni insanlar, yeni tanıyacağınız kişiler size her konuda destek olacak. Yalnız yatırımlarda ani satış, ani alma konularımızı Doğru ve yerin değerini risk, altında, risk almadan almamız gerekiyor. Çünkü hayallerinizde bir ev anahtarı umudumuz var. Ve bu umut sizin için hayırlı olacak diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı yoğun evraklar, toplantılar, bilgisayar, Telefon iletişimleri yeni oluşacak birçok noktada doğru adımlar atacaksınız. Hem eşiniz için hem de sizin için farklı gelecek teklifleri de gözden geçirmeniz gerekiyor. Çocuklarınızla alakalı, kendi yetiştirdiğiniz evlatlarınızla gözlerinizde olacak ve başarılı, sizi mutlu edecek. Sevgili gençler, kendi noktanızla ilgili duygusal yönünüz daha yoğun olacak. Aşka kafanızı daha fazla takacaksınız. O yüzden eğitiminiz askıya doğru hareket edebilir. Kendinizi mahcup etmeyin. Eğitiminize önem verin. Uzun soluklu ilişkisi olan ve bu konuda ne yapmak istediğini bilmeyen başaklar için biraz ilişkiye aray vererek ne istediğinizi, duygunuzun ne olduğunu bulmanız lazım. Yoksa yıpranıp gidiyorsunuz ve ilişki bu şekilde bitecek. Yeni ilişki arayan, ilişki konusunda da şanssız olan sevgili başaklar akışa bırakın. Çünkü kalbin size nerede rastlayacağını bilmiyorsunuz ama Ocak 15'e kadar kart size güzel bir noktada rastlayacak. O yüzden şimdiden enerjinizi, bakım, spor repletes ve vücut kaslarımızı güçlendirmemiz lazım diyorum. Evli çiftler arasında boşanmak, ayrılık konuları hareketli. Boşanma yok. Konuşmalar hareketli. Ama evliliğinizle ilgili noktada da sizin de hatalarınız var. Yüzleşip eşinizle olan bağı toparlamanız gerektiğini söyleyebilirim. Bu ara evde yenilik düşünceniz var. Eşinizin evde ufak tefek tamir, tadilat konuları. Eşinizin de size bu konuda destek olması sizi mutlu edecek. Yasal, mahkemesel konularda çocuk yasanız varsa, çocuk mahkemeniz varsa, eee ve bunlarla ilgili tüm haklar mücadeleriniz varsa mahkemeleriniz ertelenecek ama eninde sonunda sizin hayatınızda evlatlarınızın velayetini alacaksınız. ve ya da hukuki süreçli olan evladınız ya da ilişkiniz ya da eşiniz varsa mahkemeleri yakın mücadeleye devam diyorum. Bir de kendinize bu ara kurs, dil eğitimi düşüncesi olan sevgili hanımlar mümkün olduğu kadar renklesiniz Bunları gelin Çin atölyesi ya da daha farklı enerjiler, seramik bu tarz yetenekleriniz ön planda ilgilenmenizi öneriyorum. Evet bir de bir dedikoduya maruz kalacaksınız Çift, çiftler arasında aldatılma, yalan bu tarz hikayelere inanmayın yalan, sizin aranızı bozmak isteyen insanlar var. Evet evde elektronik eşyalardan çok elektrik, avizelerimiz, bunlarla ilgili yenilik dönemimiz var. Sağlık olarak uzun süredir yaşadığımız boyun fıtığı, bel fıtığı, sırt ağrılarımız ve omuz tutulmalarımıza dikkat edeceğiz, etmemiz gerekiyor. Evlenmiş ayrılmış çiftler arasında iş beklentiniz varsa yakın bir erkek dostunuzun size yapacağı iyilikle birlikte iş kapınızda hayırlı gözüküyor. Hoşçakalın efendim. Sevgili teraziler nasılsınız? Evet spam yiyoruz kanal olarak bol yorum, bol beğeni bekliyorum. Evet, sevgili teraziler, 20 Aralık'ta Jüpiter Koş, burcu seyriyle birlikte işinizdeki tartışmalar, işinizle alakalı hızlı kararlardan zarar görebilir, başkalarının aklıyla hareket edip yerinize zarar verebilirsiniz. Büyük bir kurumsal ve alanla ilgili yöneticiler arasında 22 Aralık'ta Güneş-Oğlak Burcu aramızdaki bağları toparlamamız gerekiyor. Toparlamadığımız takdirde işten çıkartılma, işteki yerinizde sağlam gördüğünüz noktalarda zarar görebilirsiniz. Yeni işe başlayanlar ve iş konusunda uzun süredir krizler, yaşayanlar için sağlamlık noktası belirlenmiş ve yerimiz rahatta gözüküyor. Panik yapmanıza gerek yok. Evet 23 Aralık'ta e, Yeni Ay Oğlak Burcu Seri'yle birlikte kendinizde yarım gördüğünüz, tamamlamak istediğiniz işiniz, kariyeriniz ve eğitim konularınız ve dil ve merak ettiğiniz yeni kurslarla ilgili güzel başlangıçlar söz konusu olacak. Yani bir nevi bedensel ve ruhsal evremizi tamir edeceğimiz bir döngüye giriş yapıyorsunuz. Olabilecek ve olmadığı, olmayan, yarım bıraktığınız şeylerde tamamlamak için doğru bir hafta. Yani bu 5 ay içerisinde kendi eksik yönlerinizi, kendi hatalarınızı görme vakti. Her şeyi biliyorum. Evet, her şeyi şey biliyorsunuz hak veriyorum ama diliniz o kadar sert oluyor ki bazen bildiklerinizde yanlış ifade ediyorsunuz. Kurumsal bir alandan farklı bir alan beklentiniz varsa yöneticilerinizin size referans olması ile birlikte gideceğiniz nokta gayet keyifli ve başarılı. Eğer ki devletle bağlantılı birçok noktada çalışıyorsunuz dışarıdan çalışıyorsanız devletle alakalı yeriniz masanız belirlenmeye doğru ilerleyecek. ...tayin, farklı alanlara gitmek istiyorsanız acele ediyorsunuz. Yeriniz sağlam bir noktada zarar vermenizi isteniyorum. İşsizseniz ve hala iş krizi yaşıyorsanız 2-3 yıldır artık bu döngü sizin için değişiyor. Yani değişmesi demek şu Jüpiter'in koç burcu ve güneş yeni ayı... ...sizin görmeniz gereken kimliğinizi düzeltmeniz için ve adalet noktasının size dokunacağını hissetmeniz lazım. Değişin değişime hazır olmanız gerekiyor. Evet, ortak aile işinizle ilgili kardeşler arasındaki kriz ya da ortaklar arasındaki kriz hani yumuşama birbirimizi daha yap, gideceğimiz her nokta bizim için başarılı. Serbest bir alanda alım satım, emlak sektöründeyseniz çok renkli bir hafta. Kiralama hani satma olaylarımız daha yoğun olacak. Cebimize kazançlarımız farkında olmadan birikmiş olacak. Evet en büyük hayaliniz arıç değişimi. Yeni bir araca almak istiyorsanız fırsatlarımız var. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Güzel şeyler bir. Kendi işinizi, aile ya da kuzen, kardeşlerle bağlantılı noktada birbirimizde zıt karakterler oluşmaya başladık. Gereksiz her şeyi abartıyoruz. Biraz daha sakin işimize zarar vermeyeceğiz. Çünkü bu duygusal çöküntünüz iş hayatınıza da yansıyor. Bunu bir an önce düzeltmemiz lazım. Biraz şifa, biraz enerji size iyi gelecek. Bol bol ya Fettah çekin, ya Rezzat çekin, ya Şafi çekin. Enerjiniz komple değişsin, yüzünüze ışık gelsin. Temel ne diyorum? Evet, bu arada da yurt dışı ve yurt dışı başvurularınızla ilgili noktada çok olumlu diyaloglar söz konusu olacak. Eğer ki yurt dışına yerleşmek istiyorsanız, yurt dışı fırsatları beklentiniz varsa, Aralık 25 ve Ocak 25'e kadar çok güzel diyaloglar, mailler, mesajlaşmalarımız söz konusu. Yazarysa, blog yazarısa blog yazarısanız kendi yazdığınız bazı etki şiir yazıyorsanız bunlar artık kitaba kitap yazma vaktiniz kendinizi bulmanız için iyi. Çalışan çiftlerimiz arasında iş ve rekabet söz konusu. Kendi aranızda rakip oldunuz ama evinizle ilgili bazı sorunlarımız var. Burada borçlar ödenmesi gereken krizler var. Bırakın rakip olmayı, borçlarımızı düzen oturtmamız lazım. Bu ara boşanma fikri net olan teraziler, yasal evraklar imzalandı ama karşı tarafın istememesi kaynaklı korkularınız var. kaç taraf maddi olarak anlaşmak istiyor. Siz manevi olarak anlaşmak istiyorsunuz. Siz de maddi olarak bakarsanız karlı olacağınızı uyarıyorum. Ee, uzun süredir eğitim konuları sevgili gençler kendinizle alakalı başarı, yurt dışı dil eğitimi ve kendinizle alakalı farkında olduğunuz noktalara daha çok eğilmeniz lazım. Evet aşk enerjiniz yoğun, takılın, enerjiniz güzelleşsin ama kimsenin kalbini kırmayın diyorum. Sevgilinizle ayrıysanız ve bir türlü bu dengeleri oturtamıyorsanız onun bittiğine karar verip yeniliğe doğru adım atmanız lazım. Uzun soluklu ilişkilerinizde hatta hayat arkadaşınızın size güzel sözleri daha güvende hissedeceksiniz. Aynı duyguları ona yansıtmanız lazım. Uzun süredir hiç ilişkiniz yoksa akışa bırakıyoruz. Çok yakın bir dostumuzun doğum günü kutlamasında yeni insan tanıyacaksınız. Bu da sizin için kalıcı olacak. Evet, e, e, sevgili ev hanımları, bu ara sizin için şunu yazmışım. Ayak ve bacak bölgemiz ya da genç de olmanız önemli. Kemik, genetik kemik problemlerimiz olabilir. Biraz... E, hassasiyet noktamız var. Ev ve çocuk ve eşinizle aranızdaki bu vücut sağlığınız onlarınla ilgilenmemenizi gösteriyor. Destek almanız lazım. Özellikle de aile binasında oturuyorsanız binanın yıkım kararı yeni bir kiralık eve geçmeniz gerekiyor. Bu anlaşmalar için bu hafta net konuşmalar yapacak. Eşinizin size yalan söylediğini ve onun iş ve para konusunda başka insanlara yedirme noktasını artık şahit olacaksınız. O yüzden rest de rest, rest de rest çekiyorsunuz. Haklarınızı başkası yemesin. Boşanma fikri olanlar zaten dediğim gibi yol ve anlaşma çocuklarla alakalı noktayı anlaşırsak başarmış olacağız. Evlenmiş, ayrılmış ve iş ve para konusunda şanssız olanlar, annemin evinden ayrılıp kendime ev kurmak istiyorum derseniz Mayıs ayıklığı için doğru ama iş kapınızda güzellikler söz konusu olacak. Sağlık olarak özellikle diş eti iltihaplarımız ve kaplamalar ve 20'lik dişte krizler olabilir ve bu modellerimize ihmal etmeyin. Hoşçakalın efendim. Sevgili akrepler nasılsınız? Spam yiyor bir aydır. Gerçekten spam yiyoruz. Yorum yazarsanız, beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Emeğim ziyan olsun istemiyorum. Sevgili takipçilerim güzel ailem özellikle şunu demek istiyorum 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcu seyriyle birlikte sizin iş hayatınızla alakalı olumsuz ve olmaz gidemem. Ben bu seyahate uygun değilim, seçmeyecekler diyorsanız şirketinizin, sizinle ilgili seyahatler, yeni fırsat ve yeni kapılarınızın şahane şekilde açılacağı Yerinizdeki belirsizlikler daha netliğe kavuşmak ama sizin bilincinizde netlik geri görmesi lazım. Devamlı alıngan bir ruhunuz var. Bu alıngan ruhunuzu işe, hayata, toplantıya, çevrenize, ekip arkadaşlarınıza daha net ifade edin. Enerjiniz yayılsın. Özellikle 22 Aralık'ta maddi konularımızla alakalı Güneş olan borcunda sağlam anlaşmalar, sağlamlık getirecek, mutlu olacağınız Karanlıktan çıkmak için güzel fırsatları yansıyor. İşi taşımak, iş değiştirmek, yeni iş başlangıçları için size güzel fırsatlar ve gökyüzü sizi bu konuda çok fazla destekliyor. Ama temkinli olacağız, zarar göm. Yerimizde değişimler bekliyorsak 23 Aralık'ta Olak Yeni gerçekleşek Hem eğitim hem yurt dışı ile alakalı konular, yeni yaratacağınız fırsatlar, yeni iş fırsatlarını, bulunduğumuz noktadaki masa değişimi ile ilgili, maaş konularımızla ilgili cesaretimizin artacağı, Konuşamadığımız konuları daha rahat bir şekilde relax ifade edeceğiz. Kurumsal alanlara geçmek ve bu konuda başvurularınızda olumsuz bir şey görmüyorum. Cesaret, cesaret, iyi niyet diyorum. Devletle alakalı çalışıyorsanız ve bu konumdan rahatsız artık özel kendi işinizi yapmak istiyorsanız yerinizi bırakmıyorsunuz, tayin isteyin. Başvurularınız olumsuz olmayacak, yeriniz güvende. Hatta kendi eğitimlerinizi ve yüksek lisansınızı tamamlayın, Konumunuz daha rahat bir eve geçiş sağlayacak. Özellikle kendi işinizi yapıyorsanız, iş konularınızla alakalı ekonomik dar daralmadan kaynaklı korkularınız var. Sosyal ağlar, reklam, yenilik, yeni çevre, yeni oluşum, yeni ekip yaratmanız lazım. Bu şekilde aşağı düşüyorsunuz. Güçlenmek için akıla, daha fazla akıla ihtiyacınız var. Lütfen bu başarıyı sağlayın. Eğer ki alım-satım, serbest, sabit bir noktada çalışıyorsanız, yer değişimlerinizden çok üst düzey değişimlerinin bazı ka kaoslarına şahit olacaksınız. Zaman içerisinde bu değişimler size artı evre yaratacak. O yüzden değişimleri önemsemeyin. Sizin dil eğitimi, yarım bıraktığınız konulara daha sıkı sarılırsanız büyük bir başarı söz konusu olacak. Eğer ki ortak teklif aldıysanız düşünmeden yapın. Ortak teklif yaratmak istiyorsanız düşünmeden yapın. Şanslısınız, başarılısınız. Korkmanıza gerek yok. Geçmişe ait unuttuğumuz bazı konular, vergi, borç, borçlarla ilgili devamlı taksitlendirip sonra ödeyemediğiniz konular evimizi ufak tefek kağıtlar bitirebilir. Tekrar af bunları düzenli şekilde çözmeniz lazım. Anne ya da teyze ya da abla ya da eşinizden kaynaklı desteklerle bunları doğru sistemde halledeceksiniz. Korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara yurt dışına taşınmak, yurt dışı ile ilgili mail ve mesajlarda olumsuz gözüken şeylere stres yapmayın. Tekrar tekrar maillerinizi devam ettirin. Eninde sonunda bu konu sizin için hayırlı. Çocuğunuzun yurt dışı eğitimi ile ilgili yapmak istediğiniz başvurularda sorun, sorun yok hiç korkmanıza gerek yok onların gelecek noktası yurt dışı bağlantıları olumlu ama ülkemize geri dönsünler çünkü ülkenin yeni nesle yeni beyine çok ihtiyacı var unutmayın efendim bir de şöyle söyleyeyim, çalışan çiftler arasında özellikle eşinizin maaş konusunda gerileme söz konusu olabilir, bazı hatalardan rütbesi alınabilir, dikkatli. Sizin de lakayt demeyeyim de, rahat oluşunuz, benim başıma bir iş gelmez derken başkalarının sizinle ilgili oyun oynadığının farkında değilsiniz, dikkatli olmanız lazım. Sevgili gençler, kendinizin başarınızla ilgili sorun yok, hedefleriniz çok doğru, aşk arıyorsunuz, acele etmeyin. Ama bu dönem bulacağınız aşk, evlilik ve hayat arkadaşınız olacak uzun soluklu sizin hayatınızda. Bu arada özellikle e, ilişki konusunda yara alan ve kalbi bir türlü şifalanmayan, eski anılarda yaşayan sevgili takipçilerim için eski, eski, eski, eskiceye bağırıyorum. Yeniye de güven probleminiz var, inanmak istemiyorsunuz ve kimsenin sizi anlamayacağını düşünüyorsunuz. Hak veriyorum, iyileşme vakti, tanıma vakti. Çay için sohbet edin, illaha bir şey yapma, sinemaya gidin, şans verin, doğru aşka yakalayacaksınız. Uzun soluklu ilişkilerle ilgili krizler, tartışmalar söz konusu olacak. Her iki tarafta sinir evresinde birbirimizi inciteceğiz. Biraz ara boşluklar söz konusu olsa da tekrar barışmalar var. O yüzden e, ihmal etmeyin, birbirinizi fazla kırmayın diyor. Yeni ilişkiye başlayanlar yepyeni 2-3 gün, 5 gün, 1 aydır bu ilişki ciddiyet evresinde korkmanıza gerek yok diyorum. Evet... Sağlık olarak özellikle pardon evli çalışan çiftlerimizle ilgili dedim ev hanımlarıyla ilgili noktada da özellikle eşiniz ve siz yeni bir iş başvurusunda ev temizliğine gidebilirsiniz bunlarla ilgili beklediğiniz ne varsa olumlu. Eşiniz de bu konuda sizi destekliyor. Artık paranızı biriktirin ve bu parayla birlikte kendinize güvende olmanız lazım. Çünkü eşinizin size ufak tefek kiraydı, faturaydı. Onun dışında başka bir şey vermiyor. Sizin de kendinize göre ihtiyaçlarınıza. Evliliği çok iyi olan ve mutlu olan çiftlerde bir ev taşınma fikriniz var. Ama yazlık ev alma gibi düşünün bunu. Kışlık ev alma gibi böyle bir niyetimiz var. Durumu çok kötü olan ve ev konusunda mutsuz olanlara aile, özellikle eşinizin sonundan gelecek bir destekle Ev hakkımız gözüküyor, korkmanıza gerek yok. E, evlenmiş, ayrılmış ve bir türlü düzen ve ilişki oturtamayan takipçilerimiz için biraz daha sabırlı olun, güzel işiniz hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak orta kulak iltihabı, iç kulak iltihabı, kristallerde sıkıntı olabilir, duyma sorunumuz olabilir. İhmal etmeyin, hoşçakalın. Sevgili yaylar abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmasız. YouTube'umuz spam'lıyor. Desteğe ihtiyaç var. Desteksiz köstek Destek mi olacaksınız? Destek mi olacağız? Göreceğiz bu hafta. Evet sevgili yaylar, özellikle kendi hayatınızla ilgili, iş konularıyla ilgili rahatsız olduğunuz ve artık kimsenin sizinle e, mutlu etmediğini ve işinizi bırakmak istiyorsanız e, 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcu seyrine başlıyor. Evet, yeni başvurularınız, başvurmak istediğiniz noktalar. Alınır mıyım, alınmaz mıyım? Buradan haklarımı alacak mıyım? Diyorsanız başvurularınız. Olumlu. Haklarınızla ilgili de mücadele etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde bulunduğunuz firmada konum değişme beklentiniz varsa daha sabırlı ve daha temkinli olacaksınız. Çünkü şirketinizin ekonomik kaynaklı krizleri var. Şirkette işçi çıkartabilir, yönetici çıkartabilir. Bu yüzden yerinizin sağlam noktasıyla oynamanızı uygun gör. Değişimden çok yerinizi sağlam tutmanız lazım. Bu ara evde çalışıyorsanız, evle iş bağlantılarla ilgili mutsuzsanız şirketiniz birkaç gün sizi işe davet edecek ama evde çalışmanız daha ilk başkalarından nefret ediyorsunuz. O yüzden ev enerjisi de size iyi gelmiş gözüküyor. 22 Aralık'ta özellikle Olak Güneş artık oğlak seyrinde olacak. Güzel anlaşmaların dışında parasal konularımızla ilgili yaşadığımız sıkıntıları göreceğiz. Ona göre kredi borcumuz, ödemelerle ilgili hani ayırma dediğimiz noktalar vardır. Bunları ayırarak doğru sistemin ödemesini yapıp yolumuzun yolculuğuna başlayacağız. Eğer ki Kurumsaldan devletle ilgili beklentiniz varsa olumsuz değil, olumlu olarak gözüküyor. Kendi işini yapanlar için özellikle 27 Ocak'tan sonra kendi işinizde çok güzel oluşumlar söz konusu olacak. 23 Aralık Oğlak Yeni ayı sizin özellikle kendi hayatınızla ilgili kararsız olduğunuz, ve mutsuz olduğunuz ve artık ben neyim dediğimiz sorgulama döneminiz olacak. Aileniz, kuzenler, eşiniz, eşinizin ailesiyle alakalı net kararlar vererek yol çizmenizi. Aynı şekilde güvendiğiniz ekip arkadaşlarınızla ilgili bağı da daha sağlam oturtarak yerimizi sağlamlaştıracağız. O yüzden ilk önce ekip arkadaşlarımızın kalbine gireceğiz. Ailemizdeki sorunları çözüp kendi içimize geçeceğiz. Ondan sonra hedef, para almak istediğimiz ve hayallerimiz çünkü artık bu ülkede yaşamak istemeyen bazı yaylar ya yavaş yavaş seyrininle ilgili altyapıları oturtacak. Dil eğitimi, farklı kurslar, farklı eğitimlerle ilgili de mesela astroloji danışmanı, kozmik enerji bu tarz fikirleriniz varsa mutlaka kurs ve eğitimleri alarak kendinizi geliştirebilirsiniz diyorum. Kendi işini yapmak isteyen ve hala bu konuda kararsız olan sevgili yaylar için acele etmeyin. Çünkü paranız yerinde duruyor ve şu an bir kriz dönemi var ve mantıklı ve hareketli etmeniz lazım ee, özellikle alım satım, dijital alanlarda ve e, ne bileyim e-ticaret gibi fikirleriniz varsa hemen yapıyorsunuz. Tasarım ya da bu tarz merakınız varsa altyapısını oturtun. Ondan sonra bu kararı vermeniz uygun. Serbest çalışıyorsanız, devlette bağlantılı işler ve primler ve ekstra e, primler içerisindeyseniz bu hafta ve özellikle Ocak ortasına kadar çok güzel fırsatlarımız var. Bunlar size para olarak dönüşecek, korkmanıza gerek yok diyorum. Evet yakın dostunuz, arkadaşınız, kankanız ailenin bile tanıdığı kişiyle bir fikriniz var. Bu yolculuk sizin için olumlu, olumsuz bir şey değil. Aileler destekleyecek ve iş ortak, büyüyecek, restoran, kafe bu tarz gıda sektörüyle ilgili merakınız varsa gözünüzü dört açın. Yapın lütfen. Bir de arazi yani hissesi büyük olan arazinin artık satışı. Ama bir malınızın da devlet tarafından el konulması ile ilgili bazı mahkemeler para konusunda yaşayacağımız beklentilerimiz olacak. Hem mücadele var, sonu ferah olacak. Merak etmeyin diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı. Özellikle sizin kendi iş konunuzda yöneticilerin gerginliği, evhanemize hanemize, aynı şekilde kip arkadaşlarımızdaki aramızdaki soğukluk sizi yeni bir iş araştırmasına sebep gösteriyor. Yapın çünkü burası sizin zaten ayağınızı kaydırıyor. Bilginiz olsun. Eşinizin sabit bir düzeli var. Onun şey Şirket araç verebilir. Size de şirket gideceğiniz şirket araç verebilir. Daha iyi olacak. Ama hanemizdeki araçla ilgili bir değişim beklentiniz varsa aracınız temiz, gerek yok. Sabırlı olun. Onun yerine ev oluşumu yapmanız daha sağlıklı. Duygusal olarak sevgili gençler bu ara eğitim konularınızla ilgili beklediğiniz haberler olumlu. Ailenize vereceğiniz başarı da olumlu. Yalnız bu ara motor merakınız olabilir. Bu tarz şeyleri aileye baskı yapıyor olabilirsiniz. Dikkatli olun diyorum. İlişki konusunda yorgun olduğunu hisseden sevgili yaylar ilişkinizi bitiriyorsunuz ve uzun soluklu bir sakin kalıp kendinizi şarj etmek. Hani yapılan sözler, söylenen şiddetli konuşmalar sizi yıprattı. O yüzden sakinliğe ihtiyacınız var. Uzun soluklu ilişkisi olanlarda da, evet ilişkimizle ilgili ev almak, ev kararı içerisinde yatırım fikirlerimiz birbiriyle ters düşse de anlaşmaya doğru giderek yolumuzu belirleyeceğiz. Ama yeni başlayanlar için sabır, sabır, sabır. Geçmiş ilişkinizle ilgili dönem dönem topladığınız resimleri artık yıtır, yırtıp atmanız lazım. Onun sizinle hiçbir alakası yok. Bu ara çok platonik takılıyorsunuz. Platonik enerjisinden çıkmanız lazım. Sevgili ev hanımları, aile içerisinde özellikle sizin kendi kardeşleriniz, erkek kız kardeş arasındaki krizler biraz sizi yıpratmaya evinize odaklanamıyorsunuz. Eşinize ve çocuklarınızla onların sorumluluklarını kenara bırakıp kendi düzeninizle alakalı noktada yol almanız lazım. Bir de yaşadığımız apartmanda... ...tartışmalar, sözlü evreler... ...devamlı huzursuzluk oluyorsanız... ...yeni bir ev düşünceniz var. Hayırlı olsun. Özellikle ve özellikle kendi evinizi alma enerjisi var hayırlı olsun diyorum. Boşanma fikri olan sevgili takipçilerim için evet boşanma enerjiniz var ama doğru karar vererek yol almanız lazım. Ee, evlenmiş ayrılmış iş bekleyenler için bu hafta mucizeler kapınızda. Aynı şekilde ilişkinizle ilgili gelecek vaat ediyor mu diye soranlar için evet ilişki vaat ediyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada hani vücutta sarkmalarımız, bacak sarkma, iç kas bacaklarımız yani sizin acilen spor yapıp vücudumuzun iskeletinde bozulmalar var. Vücudumuzun yapı sıkılaştırmamız lazım hoşçakalın efendim sevgili oğlaklar YouTube kanalımız çok büyük bir spam yiyor bol yorum yaparsanız çok sevinirim abone olmayı unutmayınız efendim Evet ''Doğum gününüz, doğum umudunuz hayırlı ve uğurlu olsun. Allah güzel mutluluklarda doğum gününüzü kutlasın.'' diyerek sözü başlıyorum. Evet sevgili oğlaklar, Aralık, 20 Aralık'ta Jüpiter Burcu seriyle birlikte hayatınızda değiştirmek istediğiniz iş kapılarınız, fırsatlarla ilgili yaşadığınız mücadelenin zaferini almak. Gireceğimiz yeni çevre, yeni oluşum size ayrı bir renk katacak. 22 Aralık'ta maddi anlamda güven evreniz, güneş oğlak burcu doğumunuz hayırlı olsun. Bu noktada sağlam kararlarınızla ilgili geçmişe yönelik ne varsa hepsini çöpe atıyoruz. İş ve başlangıçlar için yepyeni bir başlangıç evresi, sizlisi güçlenmenize ve hedeflerinizle alakalı yeni oluşacak fırsatları ayağımıza getirmemizi uyarıyor. Aynı şekilde 23 Aralık'ta yeni ayda gerçekleşecek oğlak burcu yani sizin evinizde, sizin hanenizde gerçekleşecek her şey para diyeceğimiz, ve kendimizle alakalı para finanslarımızı daha ön sahada planlayarak satmamız gereken, elde çıkartmamız gereken konulara net karar verip artık sıfırlanıp kendi yönümüz, evimizi değiştirmek, yatağımızı değiştirmek, işimizi değiştirmek için güzel fırsatlar var. Aynı şekilde yurt dışı başvurularımız, şehir dışı başvurularımızla ilgili olumsuz değil, olumlu haberleşmeler var. Bunları doğru değerlendirmeniz gerektiğini uyarıyorum. Evet, kurumsal olarak çalışıyorsanız yetkilenmek için ne bekliyorsunuz? Hayır olsun. Farklı bir yerden teklif beklentinizle ilgili umudunuz kırılmasın. O teklif gelecek ve işiniz bu konuda daha rahat bir noktaya geçiş sağlayacak. Aynı şekilde bulunduğunuz ekip arkadaşlarımızla ilgili bağlantı, toplantı, diyaloglarda sert iletişimlerde olsa sonu zafer ve gayet güzel bir kutlamayla başarı elde. Hem yıl sonunun temposu hem de primlerinizle alakalı hesaplamalarda terslik olabilir. O yüzden masaya doğru hesaplama yaparsanız sevinirimdir. Devlette çalışıyorsanız, devletle ilgili yaşadığınız çözmediğiniz takdirde işten e, mobbing uygulaması yapılabilir. Farklı bir yere tayininiz oluşabilir. O yüzden şimdiden kendinize çeki düzen bulun. Çünkü bulunduğunuz noktayı kaybetmek istemiyorsunuz. Ama alttan fitillemeler başlamış. Sizi zaten yollayacaklar. Bir an önce kendini göster ve yerini sağlam tut diyor. Kendi işinizi yapıyorsanız ve kendi işinizle alakalı yeni fikir, yeni teklifler, yeni oluşumlar için çok açık gibi gözükseniz de kendi dünyanızda kapalı olduğu için kimseyi ortak olarak kabul etmiyorsunuz. Ama dışarı Dışarıdan takip edecek yeni insanlarla iletişimi bulunduğumuz alanı büyütmeyi gösteriyor. O yüzden ortaklıktan çok kendi fikrinizi dışarıya taşıyarak dışarıdaki iletişimle alanımızı güçlendireceğiz. Eğer marketiniz varsa, kasap dükkanınız varsa, gıda kuru yemiş dükkanınız varsa, kazançlarınızın daha yoğun olacak ve paranız da. Daha böyle nefes alacağınız evreyi temsil ediyor. Eğer serbest bir alandaysanız ve özgürce dışarıda işler kovalıyorsanız evrak kaybı yaşayabilir. Cebinizden para ödeyebilirsiniz. Evraklarınıza ya da dosyalarınıza ya da söz verdiğiniz noktalara dikkat etmeniz lazım. Evet hem şansı hem bütünleşmeyi yaparken geçmiş dön, geçmişteki hataları da göz önüne alacağız. Çünkü siz geçmişte iyilik yaptınız herkes sizi hançerledi. Ekip arkadaşlarınıza güvendiğiniz harca. Artık biz iyileşmek zorundayız. İyileşmek iş konusundaki başarınızı kendinizi ispatlamanız için doğru bir ay rica ediyorum. Yeni ilişkilerde kafası karışan çiftlerimiz için şans verin, zorlamayın. Çalışan evli çiftler arasında özellikle sizin işinizle ilgili bir kadından çok güzel destek alarak hem maaşınız hem de hak edilişiniz söz konusu olacak. Aynı şekilde eşinizle alakalı yaşadığınız sorunları bir an önce çözmediğiniz takdirde evliliğiniz terse düşüyor ve sıkıntılar var. Taşınma. Taşınmayla alakalı kararlarda kararsızsınız. Net kararlar vermeniz lazım. Çünkü oturduğunuz evin enerjisi size uymadığınızı burada huzursuz olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ve ekonomik olarak da kiralar uçtuğu için evi küçüklük. Küçük dokunuşlarla renklendirerek evinize renk katabilirsiniz, unutmayın. Sevgili gençler, kendinizle ilgili başarı odaklandığınız birçok, yurt ile ilgili başvurularınızda olumsuzluk yok. Ama bulunduğunuz okulda ilgili alt dersleriniz var, bunları çözmeniz lazım. Bu ara hovarda ruhunuz her şeyi kenara etmiş, bu hovardalığı aşağı çekilir, odaklanmamız gereken noktalarımız var, rica ediyorum. Uzun süredir ilişkinizle alakalı yaşadığınız krizler ve görmezden geldiğimiz konuları masaya yatıracağız. Yol almak için bu sorunları çözmediğiniz sürece bu 6 ay sonra da aynı başa gelecek. 3 ay sonra da. bunu bir an önce konuşun. Yoksa bu ilişkide ihanetler, yalanlar, bazı karışıklıklar farklı insanlara denemeden kaynaklı birbirinize yalan söyleyeceksiniz. Yeni ilişkiye başlayanlar için fırsat dönemi, doğru enerji, doğru duygu, sakin sakin güzel sohbet ederek kendimizi geliştirerek ilişkiye adapte olabiliriz. Bu da size ilgili. Hiç ilişkisi olmayanlar için yenileniyorsunuz zaten. İlişki ister istemez kapınızda. Karar sesin diyorum. Ev, ev hanımlarına şunu demek istiyorum. Evet bu ara kışın verdiği harap, hani yoğunluk, stres, yorgunluk. Çocuklarınız, eşiniz, eşinizin ailesi, sizin aileniz sizi çok fazla kasvet yaptı. Sabahları sakin yürüyüş yaparak enerjimizi düzeltmemiz lazım. Yoksa isyan bayrağı çıkacak, evi terk etme modunuz var. Bir an önce şifalanın. Eşinize güveniyorsunuz. Aslında eşinizi seviyorsunuz ama onun kendi içindeki sessizliği sizi yıpratıyor. O sizi aldatmıyor, sizi seviyor. Sadece ifadesi bu. Boşanma kararı olanlarda hani ayrımı gerçekleşti. Çocuk ve para, özellikle ev konusu ayrımı ile ilgili kendi aramızda tartışmalar var. Bunu düzeltelim, çocuklara yansıtmayalım diyorum dedim de. Evlenmiş, ayrılmış ve iş bekleyenler için biraz daha sabır olacaksınız. İlişki konusunda da güven psikiyatrisle ya da psikologla, meditasyonla enerjinizi düzeltmeniz lazım. Yoksa uzun süre bir kalp gözüküyorsunuz. Dikkatli olun. Ev evet, sağlık olarak dikkat etmemiz gereken vücutta ağız altlarımız, vücutta iltihaplar ve devamlı kendimizi e, hani vücutta devamlı bir kaşıntı, kaynaklı iltihaplar gözüküyor. Cilt, ele, alerjimiz, reaksiyon göstermiş. Ufak ufak e, bakım dönemimiz, cildimiz ve derimizle alakalı cilt cildiyeceği gitmenizi öneriyorum. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, Spam.io yo YouTube kanalımız. Lütfen bol yorum, bol beğeni. Sizin için, benim için daha sağlıklı. Sevgili takipçilerim bu hafta özellikle dikkat etmeniz gereken noktada iş anlaşmaları ve toplantılarla ilgili doğru dosyalar almanız, masaya yanlış dosyalarla zarar görmenizi istemiyorum. Yeni başvurduğunuz ve iş konusuyla ilgili değişimler için de alternatif ve keyifli bir hafta olacak. Konum değişimliği değil yeriniz ve yerinizle alakalı değişmesini istediğiniz masanız. Yani rütbeniz değil. Başka bir bölüme geçmek, başka planlarınız varsa bunlarla ilgili alternatif teklifler var. Değerlendirebilirsiniz. 20 balık 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcu ile birlikte sizin gözünüz açılıyor. Yani hak Haklarla alakalı noktada olmak istediğiniz hedefler var. Yani ben burada olmalıyım, bu konuyu tamamlamalıyım, kendime iş kurmalıyım, burada kendimi gösteremiyorum. Artık başka arayışlar içerisinde olmalıyım dediğimiz sorgulanma haftanız var. Kendinizi sorgulayacaksınız. Bu doğru kadar çünkü kendinizi hep güvende tuttuğunuz için alternatif evreleri, memur enerjinizden kaynaklı korkularınız var. Siz çok yetenekli ve çok başarılısınız. Alternatif gelecek teklifler sizin için olumlu. 20 Aralık'ta maddi anlamda kendinizi toparlayabilirsiniz için güneş oğlak seyriyle birlikte sizin parasal konularınız, gereksiz harcamalarımız, lüks hayatı geride tutup daha tutumlu ve daha kontrollü olacağımız döngü uyarıyor. 23 olarak da güneş yeni Ay, oğlak yeni Ayı gerçekleşecek. Bu da şu demektir, siz neredesiniz? Nesiniz? Kimsiniz? Yani bununla alakalı uzun süredir Kendinize soramadığınız soru. halsizsiniz, isteksizsiniz, yorgunsunuz, umutsuzsunuz, tam umut ediyorsunuz, yarım kalıyor, tam toparlanmak istiyorsunuz, aynı ruhtasız. Bunları sorgulayarak, kendimize kaliteli zaman, spor yaparak, iyi bir psikoloğa giderek, enerjimizi toparlayarak şifalanmayı, devlet kapısıyla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz evraklarınız olumlu. Kurumsal alanda yöneticiler arasındaki yaşanacak krizler daha çok büyüyecek ama sizinle ilgili beklenti içerisinde olduğu sizin üst düzey yöneticiniz size ve onun gideceği noktada fırsat var, sizi de birlikte götürecek bilginiz olsun serbest çalışıyorsanız iş alanınızla alakalı para para evrelerinde az az girişler ama sağlam girişler olacak korkmanıza gerek yok kendi işinizi yapıyorsanız ve bu konuda para para paraya doyduk ama büyütmeye korkuyoruz ya da para kazanmak istiyoruz ama büyütmeye korkuyoruz diyorsanız bu açılarınız güzel bir şekilde değişecek hem para evremiz rahata hem de kendinizi daha bilinçli hareket ettireceğiz yeni ortak yeni projeler özellikle reklam vererek alanı büyütmek Farklı ülkelerle ilgili iş bağlantınız varsa, bunlarla ilgili istekleriniz varsa şirketiniz ev konusu ya da Para konunuzla alakalı yurt dışı ile ilgili sizi destekleyerek yolculuğunuza sunacak. Bulunduğunuz noktayı farklı bir şehire itmek istiyorsanız mücadele, mücadele, mücadele. Boş hayaller değil, gerçekleri görerek mücadele edin lütfen. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle dikkat etmeniz gereken nokta ekip ve güvendiğiniz insanlar sizin ayağını hem eşinizin hem sizin ayağınızı kaydırıyor. Dikkatli olun. Bu ara eşiniz iş çevresinde devamlı kadınlarla sohbete gidiyor. Gereksiz kıskançlıklar yaparak eşinizi yıpratmayın. Ama kendi eşinizde patronsanız bu ara çok güzel anlaşmaların imzasını atacaksınız. Ve uzun sıkıntılı beklediğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek gözüküyor. Çalışmıyorsanız ve iş bekleyenler için olumlu, keyifli ama ne diyoruz? kapalı kuyu, kapalı kutuları kapalı kapıları açmak için kendinizin kapalı olan evrelerini şalterleri yukarı kaldırıp açmanız lazım. Evet, e, duygusal yönde kendini boşlukta isteyen sevgili kovalar için güzel bir aşk, yenilenmek için hani Hücrelerim oksijen istiyorum diyorsanız bu aşk size oksijen gibi gelecek. Geçmiş ilişkiniz de gelecek. Yeni tanışacağınız insanın size hayranlığı derin olacak. Karar sizin. Sevgili gençler eğitimde yurt dışı ile ilgili beklentinizde olumsuzluk var. Mücadeleye devam. Derslerinizdeki notlarınızda biraz daha dikkat edin. Habire gezip gezip para dağıtmayı bırakın. Yerinizde konsantre olun. Arkadaşlar hep var ama eğitim bir noktadan sonra geriden takip edersiniz. Dikkatli olun. Evlenmeye karar veren kovalar için evet güzel tarihiniz hayırlı ve uğurlu ve eviniz bereketli ama evlenmeden önce ev almaya karar verip de son evlenmeyi düşünen tapılar ortak olmalı sonra zarar görmeyin diyorum. Sevgili ev hanımları bu ara eşinizin iş kayıpları parasal konudaki bazı... Kaosları sizi yıpratıyor, kenardaki altınları istiyor, siz vermek istemiyorsunuz ama bunun bu desteğe ihtiyacı var. Tek tek verin, senet imzalayın, yarın o seneti önüne koyun, hacaz ederiz. Şimdiden böyle bir onun desteklenmeye ihtiyacı var. Ev sahibiniz kiranızı vahiş bir bedel isteyecek, evi taşımak zorunda kalabilirsiniz, ev arayışınız olabilir, dikkatli olun. 21-24 yaş çevresinde çocuğumuz araba kazası geçebilir. Herhangi bir canında bir sıkıntı yok ama araba perde olacak. Dikkatli olmanızı, bu ara çocuğunuzu araç vermenizi istemiyorum dedim bile. Boşanma kararı olanlarda durdurma kararı var. Yani biz ayrı evlerde birbirimizi deneyeceğiz. Sonra çocuklarımız ve yakın ev tutarak çocuklarımız hem babaya hem anneye gidecek şekilde. O sınav aşk enerjisi olacak sevgili beyler. Yani eşinizi kaybetmek istemiyorsunuz ama siz bu ilişkide çok hatalısınız ve zarar verdiniz. Eşinizin kalbini tamir etmek gerekirken artık evi de taşıyacaksınız. Ve çocukların psikolojisiyle oynayacaksınız. Dikkatli olun istiyorum. Bu ara hiç evlenmeyi düşünmeyen... Asla birlik kapım yok diyenlere güzel tanıştırma, özellikle kuzenler arasındaki tanıştırmalar ruhunuza şifa gibi gelecek diyorum. Evlenmiş, ayrılmış, iş konusu bekleyen sevgili takipçilerim, devlet ya da kurumsal alanda beklentiniz ya da akademik anlamda beklentiniz neyse olumlu gözüküyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktama, egzama e, saçtaki egzamalar, e, saç kepeği ve bir türlü saçlar bakımsız, hani vitaminsiz, saç dökünmeleri ve bu tarz noktalarımız, kıl dönmesi, saç dökültü dök, kaynaklı sıkıntılar söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Sevgili balıklar nasılsınız? Güzel ailem, güzel takipçim. Spam yiyor kanalımız. Lütfen bol yorum, bol destekliyorum. Sevgili takipçilerim, şüpiter e, artık koç seyrinde ger gerçekleşecek. Hani Alıngan, dağınık, dağ, dağıttığınız ruhunuzu daha hızlı görmek, işinizle alakalı çözemediğiniz ve çözümsüz gördüğünüz noktalarda doğru adımlar atarak kendinizin farkına varmanız lazım. Ve şirketinizin sizinle ilgili fikirleri olumlu gibi gözükse de sizin dağınık ruhunuzdan kimse size güvenilmiyor. Silkelen kendine gel, silkelen kendine gel diyoruz. Yeni iş başvurunuz ve bu konuyla ilgili beklentilerinizde çok güzel destek ve sizi referans anlamında çok güzel destekleyecek nokta var. O yüzden işinizle ilgili gitmek istediniz. Nokta olumsuz bir durum yok. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bulunduğumuz noktada yer değişimi, mekan değişimi beklentileriniz için daha ocak sonuna ihtiyacınız var. Hem maaşınız hem priminizle ilgili konuşmak istediğiniz noktaları konuşun. Hak edişleriniz ve olması gereken noktalarda doğru bir süreç var. Ama yer değişimi dediğimiz zaman tüyleriniz diken diken olabilir. Sabır ve sakinlikle çözmeniz lazım. Devlette çalışıyorsanız, devlet ilgili yaşadığımız bazı pürüzler, denetimler yoğun tempo yöneticilerle alakalı noktada gerginlikten çok düzen ve tertip evresi olacağı için devletle alakalı bağlantılarda kılık kıyafet, saat düzen, konuşma, tıraş, bakım çok önemli. Dikkat edin. Başkalarının gözüne yanlış anlaşılmanıza sebep olmasın diyorum. Bu arada devlete girmek istiyorsanız da güzel teklifler, güzel bağlantılar kurarak bekletileceksiniz ama eninde sonunda o evreye giriş sağlayacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız İşi bırakmak farklı bir alanda kurumsal evreye girmek isteyenler için... Doğru bir adım. İşi devredeceksiniz hak edilişinizle. Güzel bir parayla. Ama iş büyütmek, farklı alanda geçmek isteyenler için acele etmeyin. Şu an ekonomik olarak da zorlandığınız konular sizin şirketinize ya da para ve ailemize sıkıntıya sokabilir. Yavaş yavaş temkinli adım atacaksınız. İhmal etmeyin. Serbest çalışıyorsanız emlak sektörü, alım-satım, diş hekimi sağlık sektöründeyseniz güzel kazançlı bir dönem. Bunları parayı yatırıma çevirmeyi ...paranızın değerini bilmeniz gerekiyor. Bu ara para ruhunuz daha ön planda olacak. Geçmiş hataları yapmak istemeyeceksiniz. Tutumluluk evreniz ön planda olacak... ...ve kendinizi bu konuda daha rahat... ...adımlar atacaksınız. Evet, şöyle çalışan çiftlerimizle alakalı noktada... ...eşiniz işten çıkartılabilir. Dikkatli olun. Ve bütün yük sizin üzerinizde olabilir. Eşinize vıt, vıt edebilirsiniz. Aman dikkat, eşiniz de bu yüzden... ...ev satma kararı içerisinde olacak... Acele etmeyin, yeriniz değerli gözüküyor, ihmal etmeyin. Bu arada da özellikle yazı yazma, kabiliyet, yetenekleriniz, bilgisayar üzerinde projeleriniz varsa ödüllü ve başarılı noktaya doğru ilerliyor. Ne yapıyorsanız aynısını yapın, daha büyük başarınız aydınlığa kavuşacak. Yani siz e, yazma konusunda ve yapma konusunda çok başarılısınız. Şirkette kendinizi ispatlıyorsunuz ve bu ispatlama konum olarak da rahatla. Ama yarın olacak gibi düşünmeyin temelleri kuruyorsunuz diye düşünelim. Hemen yarın olacak. Nasıl yarın olacak ya? Yani Göküzü de bir saniyelik salieselik hareket ediyor ya yani. hemen olmuyor. Merak etmeyin. Evet, bir de bu ara gençlerimizle alakalı. Evet. Kış tatili okulda yollayacağız, kış tatilinde ufak tefek kazalar olabilir ama evlatlarımız gayet sağlıklı. Eğitim konuda da onların kendine düşen payı en iyi şekilde yapacağı için bir sıkıntı görmüyorum. Puanları, dersleri, iyi. aşk enerjisi ders da biraz kafa karıştı, flörtöz ruhu, biraz heyecan arayabilirsiniz. Ee, Özel e, sağlık hani özel hayatımız yatak hayatımızla ilgili korunmayı ihmal etmeyin, yoksa HPV virüsü kapabilirsiniz. İhmal etmeyin diyorum bu ara dikkatli olun lütfen. Evet e, aşk konusunda yaralı olanlar. Sakin kalın. Eşiniz zaten sizi boşamayı düşünüyordu. Mantıklı olun. Haklarınızı alın. O yüzden hiç üzülmeyin diyorum. Geçmiş ilişkinizle alakalı da hesaplaşma, yüzleşme evresinde ağır kalbinizdeki geçen her şeyi söyleyin. Çünkü ağlayan sizsiniz. O hayatını yaşıyordu. Bunu da doğru değerlendirin. Uzun soluklu ilişkilerde e, kendi aranızdaki geçmişe yönük, o ilişki var mıydı, bu ilişki, bu kız sana niye, bu erkek niye böyle, saçma sapan ilişkinizi kısa aralıkla evreye sokacaksınız. Birbirinizi tanırken böyle saçmalıklara gerek yok diyorum. Evlenme ve söz nişan içerisinde olanlarda Mart ayının evlilik tarihini belirlediniz ama taşınma konularımızla ilgili acele etmeyin. Biraz daha temkinli olmanız lazım. Evlenmemiş abiniz, dayınız, amcanız varsa hayırlı bir kıset var. Merak etmeyin diyorum. İyi bir noktaya erişecek. Sevgili ev hanımları. Ee, bu kadar ailene bakmayı bırak, kendi çocuğuma, kendi karın ya da kendi eşine daha dikkat edersen evdekinin sıkıntılı olduğunu görmeniz lazım. Çünkü evde ilgilenmiyorsunuz, kendi çevrenizdeki insanlar daha kıymetli ve burada bir mutsuzluk var, iyileştirmeniz lazım, ihmal etmeyin. Boşanma fikri olanlarda yazılar imzalandı. Herkes kendine yoluna giderken tekrar denemek isteyebilirsiniz. Yine aynı başa düşecek, dönüşeceksiniz hiç gerek yok diyorum. Bu ara eşine güvensiz olan sevgili balıklar için şunu da evet eşinizin fingirdek ruhu var ama hatası yok. Yani o öyle seviyor hayatım. Öyle bir ruhu var. Bu ara bilgisayar, cep telefonu ve elektronik eşyalarda evde bir değişim söz konusu olacak. E, ve çocuklarınızın telefonu ve hattıyla ilgili de dikkatli olmanız onun içine onu takip edecek evreler koymanız lazım. Çevresindeki insanlar çok sağlıklı gözükmüyor dedim. Evet sağlık olarak özellikle göz kontrollerimiz, göğüs kontrollerimiz ve uyku apdemirimizi olabilir. Nefes almada zorlanıyor olabiliriz. Dikkatli olun. Evlenmiş ayrılmış iş bekleyenler için olumluluk gibi gözükse de gecikmeler olacak ama tanıştırmalar ya da bir ilişki tanışacaksınız sosyal ağlardan bu evliliğe doğru gidebilir ama kendinize sır verip server vermeyi diyorum. Hoşçakalın.